İnternet hocam hoş geldiniz. Arif Hakkı Hocam Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan Toplum Bilimleri Fakültesi. Tarif Demir Hocam eee Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ömer Sabuncu Hocam Doçent Doktor Ömer Sabuncu Hocam Hakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi. Osman Arpaklı Hocam Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ve Osman Aydın Hocam Doktor Öğretim Üyesi Osman Aydın Hocam gidip üniversitesi gayet akültesi hepimiz e, sosyal bilimlerde ileri analiz ve yardımcı araçları e, oturumunda bir araya geldik e, böyle gönülden gelerek hasbi olarak bu işte uğraşan arkadaşlarımız her biri ayrı hocam evi eğitimi veriyor bu konuda uzman en not eğitimleri veriyor Ay hocam sağ olsun en not konusunda uzman bizim istatistik atı sisteminin versiyonlar konusunda destek oluyor Ömer Sabuncu hocam sağ olsunlar e, Doktor eğitimi konusunda Doğu ve Güneydoğu'daki tüm fakültelere, hocalarımıza destek alıyorlar. Osman Arpa Şükrü Hocam, DİTAR uzmanı sağ olsunlar. Ee, yakın zamanda STAVI'nin kılavuzunu hazırladık. İstinat nasıl kullanılır STAVI'de herhalde bir 70-80 sayfadan fazla. Onu da yayınlamış olacağız. Bu oturumda sosyal bilimlerde e, akademik yardımcı araçların ve veri analizi e, yazılımlarının kullanımını e, beraber e, anlatmış ve öğrenmiş olacağız. Bu konu çok önemli. Kıymet hocalarım malumunuz. Biliyorsunuz eskiden manuel yapılıyordu bu işler. Kıymet kaynakça manuel yapılıyordu. Bu da birçok zorluğa sebep oluyordu. Eser ikinci kullanıldığı yerde yanlış yazılabiliyordu. Tekrar düşebiliyordu. Yani bu da bir hamallık da çok zordu. Bu en gibi bir doktora gibi diğer psikoloji gibi araçlar bize çok yardımcı oldular. Bu açıdan özellikle yüksek lisans yapan, doktora yapan genç araştırmacıların bunlardan bir tanesini mümkünse öğrenip kullanması temenniğimiz peşke yok zorunlu tutsa biz de bunu bilmeyen geçirmesek en iyisi ama bunun gönül olması taraftarıyız oturumda Doktor Arif Bakla hocamla başlıyoruz e, Kimet hocam emri ile literatür tanesi konusunda bizlere e, sunum yapacaklar Buyurunuz hocam mikrofonlar hocam e, buradan hemen atıyorum hocam buyrunuz merhaba hocam herkese e... Öncelikle bu konferansın sempozyumunun düzenlenmesinde emeği geçen herkese başta Abdullah Hocam ve Oko ailesi olmak üzere teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler güzel tabii. Bir de gördüğüm kadarıyla bir aile ortamı gibi sanki Oko Okut üyelerinin içinde bulunduğu. Ee, Abdullah Hocam bahsetti. Ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi müterdüm müterdümanlık bölümündeyim. Çalışma alanım yabancı dil eğitiminde teknoloji kullanım genel olarak. Öyle e, tarif edebilirim. Bugün Envivo'dan bahsedeceğim. Ee, envo alanında lider bir yazılım. Tabi burada diğer hocalarımız da var. Ee, sizin kullandığınız programlar var. Bu programlar da kıymetli programlar. Her birinin aslında kendine has e, olumlu yönleri, eksiklikleri, e, bize fayda sağlayabilecek bir takım yönleri var. Aslında gönül ister ki hepsini çok iyi bilelim, hangisinin ne özelliği varsa onu kullanalım. En güzeli bu, en ideal olanı ama e, birini bilmek de çoğu zaman yetebiliyor. Mesela Talip Hocam e, EndNote üzerinde yoğunlaşmış, Zotero da olabilirdi veya RefWorks gibi programlar da olabilirdi. Ama şöyle bir şey var. Sanırım bir alanda birisi başı çekiyor Sayın Hocam. EndNote o alanda çekiyor mesela. Envivo nitel veri analizi anlamında başı çekiyor. Dolayısıyla bunlarla başlamak da belki faydalı olabilir. Bunun bir dezavantajı da tabii ki var. O da öğrenme eğilisi biraz yüksek oluyor. Böyle şey oluyor ne diyeyim ona. Hard oluyor yani. Çok zor öğrenme söz konusu olabiliyor. En iyisi bu programların en temel özelliklerini gözden geçirip onları kullanmak, bu alanda pratik yapmak. Şimdi hepimiz biliyoruz ki literatür önemli bir unsur. Çünkü bilimsel araştırmalar kümülatif. Yani baştan beri birikimli olarak geliyor. Bu anlamda verileri, önceki çalışmalardaki verileri gözden geçirmek gerekiyor. İngilizce'de bununla ilgili çok da güzel bir ifade var. Carve a niche diyorlar. Yani kendinize bir yer edinmek. Aynı şuna benzetiyorum ben bir metafor kullanacak olursak bir matkap, mermenin üzerinde önce bir bocalıyor bir yer açmaya çalışıyor ondan sonra ilerliyor. İşte literatür taramasında da bir konu belirleme. Konunun içerisinde eksiklikleri belirlemek çok önemli. Yani o kadar çok çalışma oluyor ki, işte hakemlik yapıyoruz mesela veya öğrencilerimiz bize gönderiyor edit için, hakemlik için vesaire, geri bildirim için. Bakıyoruz, konu var ama literatürdeki boşluk bulunmamış. Yani bu çalışmanın katkısı ne, bu çalışmanın özgün değeri ne, bunu hep söylüyoruz ama uygulamada büyük eksiklik var. Şimdi literatür taramasını Engo gibi bir yazılımla yapmak aslında bir, zamandan tasarruf sağlıyor. İkincisi de yaptığınız işi derinlemesine yapmanızı sağlıyor. Bu diğer yazılımlar için de geçerli. Derinlemesine yapmak için bir kere daha fazla metin incelemeniz gerekir. Daha fazla metni eleştirel olarak gözden geçirmeniz lazım. Abdullah hocam da önceki oturumda bahsetti. Bir yenilik getirmek, eleştirel olarak bakmak. Hocanın dediği gibi tahlil etmek çok önemli şeyler. Bunu bir yazılım vasıtasıyla yapabiliriz. Ama tabii ki yazılım burada bir araçtır. Amaç değildir. Ve şunu mutlaka söylemeliyiz. Sizler de çok iyi bu konuya hakimsiniz. Bir yazılımın e, önemli özelliklerini bildikten sonra her özelliğini bilmenize gerek yok. Bugün Word mesela kullanıyoruz. Çoğu kullanıcı, akademisyenler de dahil olmak üzere Word'ün %20'lik, 30'luk kısmını kullanıyor. Bu kötü bir şey değil tabii. Kötü anlamda söylemiyorum. Olması gereken o. O kadar yetiyor. Daha fazlaya çok fazla gerekli olmuyor. Dolayısıyla bu tür programlara bakıp da efendim çok zor öğrenme eğrisi hard gibi düşünüp vazgeçmemek gerekiyor. Bir şekilde bakıp inceleyip en basit özelliklerini kullanmak gerekiyor. Şey gibi yani düşünün. Bir yerden bir yere gideceksiniz, bir efendim en basit bir arabayla gidiyorsunuz, Doğan'la gidiyorsunuz, bir de BMW'yle gidiyorsunuz. Ama Doğan'la da gittiğiniz zaman gideceğiniz yere erişiyorsunuz. Onun gibi düşünebilirsiniz bunu. Şimdi Engo'da neler yapabiliriz? Ben ondan bahsedeyim. Engo e, alanında dediğim gibi lider bir program, nitel veri analizi yapılır. Temel amaç budur aslında Engo'nun üzerinde durduğu ya da e, amacı, piyasaya çıkma amacı budur. 1980'li yıllarda ortaya çıkıyor. İlk defa bir bilgisayar bilimci e, doktora yapmakta olan eşi için hazırlıyor bu programı. Daha sonra 99 yılında ticarileşiyor program ve bugüne kadar geliyor. Bugün R1 dediğimiz versiyonu mevcut. Birinci versiyona geçelim bu. Ee, R1 versiyonu ee, şu anda en ileri versiyonu ve Ennivo'da şöyle bir dezavantaj diyebilirim. R1'de hazırladığınız projeyi bir önceki versiyonla açamıyorsunuz maalesef. Bu tabii ticari bir durum. Ama genel olarak eğer programı denemek istiyorsanız 14 gün e, full sürümü e, deneme sürümü olarak sunuluyor. 14 gün içerisinde programı gözden geçirebiliyorsunuz ya da kısa bir sürede programınız yoksa çalışıyorsunuz. E, İşlerinizi ufak tefek yapabiliyorsunuz o anlamda. En ne yapabilir? Nitel veri analizi yapar. Nitel veri analizi aslında çok e, derinlemesine yapılması gereken bir iş. Yani üzerinde düşünülmesi gereken. Metni koydunuz, metnin üzerinde düşünme araçları sunuyor enbio. Nedir bu? Metin üzerine not alıyorsunuz mesela. Hocam pdf'de de alıyoruz. Ama pdf'de notları organize etme e, durumunuz yok. Notu gidip ilgili sayfada bulmanız lazım. Veya işte... Notların belki bazı pdf okuyucularda toplu olarak görünmesi söz konusu olabilir. Enzio'da bu durum çok daha organize bir şekilde yürütülüyor. Yine metinleri birbirine bağlayabiliyorsunuz sayın hocam. Yani A metninin A paragrafını B metninin B paragrafına bağlayabiliyorsunuz. Böylece A'yı okurken B'ye de bakıyorsunuz. Buna da yönlendirme bağlantısı deniyor. Şimdi bazılarını göstereceğim hızlı bir anlatayım ne yapabildiğini. Ee, onun dışında envo içerisinde çalıştığınız pdf belgeleri veya diğer belgeleri dış dünyaya bağlayabiliyorsunuz. Hyperlink'ler oluşturabiliyorsunuz. Onun dışında yine e, annotation'lar, efendim, memolar oluşturabiliyorsunuz. Annotation dediğim biraz önce açıklamalar, üzerinde not alıyorsunuz dedim ya memolar oluşturabiliyorsunuz. Bir projeye dair veya projenin içerisindeki bir vakaya dair e, bilgileri not alıyorsunuz. Bunlar sizin veriniz üzerinde, ister bu literatür ünsürü olsun, ister liter veri olsun, derinlemesine düşünmenizi sağlıyor. Normalde temel problem şu bilgisayarda çalışırken, işte e, elinizde ekran üzerinde veri var, not alma imkanınız olmuyor normal çalıştığınız zaman. Not alma zayıf kalıyor pdf'de şurada burada. EndNote'da da not alma özelliği var ama Endnote'la ile bu bağlamda karşılaştırdığımız zaman arada çok büyük farklar olduğunu görüyoruz. Şimdi EndNote'da çok farklı verileri inceleyebiliriz. İlahiyat gibi, tarih gibi doküman incelemesi üzerinden giden alanlarda EndNote'yı literatür taramasında kullanmak çok e, akıllıca bir iş olur. Çünkü içerisine istediğiniz PDF'yi, Word'ü vesaire atabiliyorsunuz ve inceleyebiliyorsunuz eğer e, pdf okunabilir değilse onu tabi başka programlarda okunabilir hale getirip otomatik karakter tanıma kullanarak okunabilir hale getirip kullanıyorsunuz video verilerini inceleyebiliyorsunuz mesela tamam ilahiyat alanındasınız ama diyelim ki sınıfta bir uygulama yaptınız eğitimsel bir araştırma yazıyorsunuz çünkü oluyor ben rastlıyorum e, video kaydı yaptınız gerekli izinleri alarak o videoyu inceleyebiliyorsunuz. Videoyu veya ses kayıtlarını içerisinde dökümleme yapabiliyorsunuz. Başka kaynaklardan verileri aktarabiliyorsunuz. Mesela EndNote'dan, Zotero'dan, RefWorks gibi programlardan künye bilgilerini, makalelerin içeri aktarıp ilgili pdf'lerle ilişkilendirebiliyorsunuz. Böylece bu makaleleri karşılaştırabiliyorsunuz. Misal veriyorum. Bir konunuz var, 19. yüzyıl yazarlarıyla 20. yüzyıl yazarlarını sizin alanda bir konuda karşılaştırıyorsunuz. Künye bilgilerini ekleyerek otomatikmen bunları tablolar haline getirebilirsiniz. Tabi belli kodlamaları yapmak kaydıyla. Başka ne yapıyor Envo İlişkiler oluşturabiliyor mesela. Yani şöyle söyleyelim, bu daha çok nitel veri analizinde kullanılabilecek bir şey. Nitel veri analizinde kullanılabilecek bir şey sayın hocalarım, e, ilişkiler oluşturuyorsunuz. Bakın nitel analizin veya genel anlamda eleştirel bir analiz, tahlil yapmanın temel e, süreci oku, kodla ve ilişkilendir şeklinde ilerliyor. Yani ne, ne arasında nasıl bir ilişki var bunları tespit etme. Neyse ben çok fazla lafı uzatmayın, programı açayım, şöyle bazı şeyleri göstereyim sayın hocam ekranımı paylaşacağım. Evet. Şöyle bir projem açık benim. Evet. Şunları indiriyorum. Şöyle genel olarak bir tanıtayım Envigo ekranını. Şimdi bu kısımda gezinme görünümümüz var veya gezinme panelimiz var. Bütün verilerimiz burada klasörler olarak düşünebilirsiniz. Yani bu kısım klasör, bu kısım klasörün içeriği, bu kısımda klasörün içeriğinde bulunan herhangi bir unsurun içeriği. Envoy içerisindeki unsurlara vaka diyoruz. Mesela şurada dosyalar var, files var, örneğin tersine döndürülmüş öğrenme ile ilgili makaleler var. Bunlar da makalelere yapılmış kodlamalar. İçeriye bir kere doğrudan bakın tersine döndürülmüş öğrenmeyle ilgili bu proje gerçek bir projedir. Ben sıfırdan bir proje, pardon klasör oluşturuyorum. Deneme olsun klasörümüzün adı. Denemeyi oluşturdum. Doğrudan bakın deneme klasörünün içerisine şu anda herhangi bir şey yok içinde. Doğrudan veri aktarabilirim. Buradan çalışırsa şöyle evet. Ee, sürükle bırak yöntemiyle pdf'ye atabiliyorum. Bu çok basit. Bakın, biraz önce ne dedim? Bir programın her şeyini öğrenmek durumunda değiliz. Sizin için, sizin alanda özellikle, yani e, ilahiyat alanında ve bizde de bazen oluyor yabancı dil eğitiminde, yoğun olarak literatür taraması yapabiliyoruz. Yoğun literatür taraması olan alanlarda belli şeyleri öğrenmek yeterli olabilir. Kodlamayı iyi öğrenin mesela. Ee, örnek göstereceğim. İşte kodlama yaparken, pdf'leri okurken bunlar üzerinde analitik düşünme yapmanızı sağlayacak o biraz önce söylediğim annotationları yani not alma, açıklama, ekleme, memo tutma, pdf'leri birbirine bağlama kaynakları ve hyperlinkler, dış dünyaya bağlantılar yapmayı iyi kullanırsak, kodlamayı yaparsak hemen hemen bu alanda literatür taraması yoğun alanda envo işlerini yerine getirmiş olur. Çok basit bir şekilde söylüyorum. Şimdi burada attık, hdf açık hocalarım. E, ne yapmıştım? Bir klasör oluşturdum. Bakın klasör oluşturmak çok basit. Normalde geliyorsunuz files kısmına tıkladığın zaman varsa klasör açılıyor. Yoksa şöyle bir şey yapıp new folder diyebilirsiniz. İçine de biraz önce attığım gibi sürükle bırak yöntemiyle bırakabilirsiniz. Esasen import menüsünden içeriye aktarabiliyoruz. Neler aktarabiliyoruz? Mesela nCapture, nCapture bir eklentidir nZone. Bu eklenti sosyal medya verilerini çekiyor otomatik olarak, veri tabanı olarak çekiyor. Mesela YouTube düşünün, bir YouTube efendim videosunu düşünün, ekliyorsunuz YouTube ya da YouTube videosunu açıyorsunuz, YouTube videosunu... Açtıktan sonra encapture eklentidir. Google Chrome veya Internet Explorer gibi eklentidir. O eklentiye tıkladıktan sonra YouTube videosunun kendisini, YouTube videosunda olan yorumları efendim, e, kim ne zaman kime nasıl cevap vermiş bunlarla ilgili bilgileri bir tablo haline içeri aktarıyorsunuz. Bunu Twitter'da yapıyorsunuz, LinkedIn'de yapıyorsunuz, Facebook'ta yapıyorsunuz. Bu programlarda yapıyor. Tabii son dönemde bu özellikle e, Gizlilik vesaire çok büyük problemler olduğu için birçok bir kullanım şartlarını bu programlar değiştirdi. artık daha az veriye ulaşıyorsunuz. Mesela Facebook'ta önceden işte e, her sayfanın indirebilirken şimdi sadece public olanları indiriyorsunuz. Hatta bazılarında da her ne hikmetse işlemiyor mesela. Files kısmından bakın şöyle tıklarsanız bir e, diyalog kutusu açılıyor. Bu kutunun içerisinde sağ tarafta hangi dosyaları içeri aktarabilirsiniz görüyorsunuz. Buradan takip edebilirsiniz. Hangi dosyaya aktarıyorum. Bu dosyaların dışında bir şey varsa o zaman bunları dönüştürmek lazım. Bu formatlara dönüştürüp içeri aktarmak lazım. Sadece video ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Video noktasında bir sıkıntı olursa, video çalışmazsa kodekler eksik olabilir veya sesler çalışmazsa kodekler eksik olabilir. Kodekleri yüklemeniz gerekir kıymetli arkadaşlar. Bunun yanında... Anket programlarından anket ekleyebiliyorsunuz. Surly ve Qualtrics. Qualtrics Amerika'da çok yaygın olarak kullanılıyor. İçeriye sınıflandırma ekliyorsunuz. Mesela sınıflandırmayı sadece EndNote gibi yazılımlardan eklemezsiniz. Aynı zamanda ee, nasıl söyleyeyim? mesela kendi PDF'lerinizin bir takım sizin belirlediğiniz özellikleri vardır. Ya da o yazarların ona göre bir sınıflandırmayı içeri aktarır. Bu sınıflandırmaya göre karşılaştırma yaparsınız. Şunu bile yapabilirsiniz, konuyu iyi alan, iyi ele alan yazarlar, konuyu daha e, sığ olarak ele alan yazarlar diye bir sınıflandırma yapıp, pdf'lere bu sınıflandırmayı ekleyip ikisini birbiriyle karşılaştırdık. Yani misal, çok basit bir şey söylüyorum. Bibliografya yazılımlarından içeriye veri aktarabiliyorsunuz, söylemiştim. E-mail ve notlardan otomatik çekebiliyorsunuz. Şimdi bazı alanlarda sağ çalışması yapılıyor, sizde de olabilir. E, saha çalışması yapılıyor. Bu çalışmalar esnasında işte sürekli not alıyor araştırmacılar. Bu notları Evernote, OneNote gibi programlara yazabilir. Buradan otomatik olarak içeriye işte gün sonunda veya Envoy'u açtığınızda aktarabilirsiniz. Bir tuş bile basmadan. Codebook aktarabilirsiniz ve rapor aktarabilirsiniz diye söyleyeyim. Şimdi deneme klasörüne geldik. Makasit diye bir makale indirmiştim. E, Evet. Bu arada Envivo bazı dilleri transkripsiyonda destekliyor. Envivo'nun transkripsiyon e eklentisi var. Önceden e transkripsiyonu işte gönderiyordunuz, onlar yapıp gönderiyordu, o şekildeydi. Şimdi e otomatik yapan bir araç geliştirdiler. Transkripsiyon yani ses dosyalarını, video dosyalarını otomatik olarak dönüştürüyor. Bu dönüştürmeyi belli dillerde yapıyor, Arapça buna dahil. Ama Türkçe yok maalesef henüz. İnşallah ileride olacak. Bunun yanında mesela bir alanda yenisiniz, yeni bir alana giriyorsunuz, bu alanı keşfetmek istiyorsunuz. Ne yaparsınız? Bunun içerisine 200 tane konuyla ilgili PDF atarsınız sayın hocam. Bu 200 PDF'i tema bazlı otokodlamaya tabi tutarsınız. Tema bazlı otokodlama ne demek? Ona bakalım. Şimdi PDF'ye attınız. Ben bir tane attım. Bazen ekran kilitlenebiliyor fazla bir tane attım ki fark etmez. 100 tane varsa 100'ünü seçeceksiniz. Bir tane varsa birini. Sağa tıklayıp bakın Auto Code diyeceğiz. Sağ tıklayıp ve Identify Theme seçili otomatik olarak. Otomatik olarak seçili. Ben devam edeceğim. Evet. Devam edeceğim. Ha bu arada 253 megabaytlık bir dosya indirmesi gerekiyor. Bu işlemi yaptığınız zaman her zaman değil, bir kere bilgisayar formatladığınızda tekrar indirmek gerekiyor. Allah'tan kampüsteyim çok hızlı şu anda <gülüyor> bitirdi evet, e, kaydediyor. Bu arada ben tema bazlı kodlama nedir? E, 100 PDF attınız içeri, onu anlatayım. 100 PDF'de en sık geçen öbekleri neler? Onları buluyor ve bunların nerelerde geçtiğini belirliyor. Mesela bu şeyde, hani Arapça olarak veya işte ilahiyat alanındaki bir makaleyle daha önce hiç denemedim. İlk defa şu anda deneyeceğim. Finish diyorum. Evet, şimdi bana bir tablo verecek. Bakın, şöyle bir ağaç haritası deniyor buna. Ağaç haritası verdi. İslam ve economics kelimelerinin bir arada geçtiği yerler var. Kaç kere geçiyor? 13 yerde geçiyor. Efendim şu mesela economic well being kelimesi çok geçiyormuş. Düşünün ki bu konu yeni bir alan, sizin için yeni bir alan. Bu alanda keşfetmek istiyorsunuz. Ne gibi kavramlar var? Bunu yapabiliyorsunuz işte bu şekilde. İşte mesela ne demiş burada rewarding life geçiyormuş. Bu arada bu kare dikdörtgen ne kadar büyükse kavram o kadar çok geçiyor demektir. Ve şu kendi içerisinde de bir bütün ekonomik kelimesiyle birlikte bulunan diğer kavramların olduğu kısım. Şurası life ile ilgili olan, şurası ekonomik olan, şurada development var mesela. İşte şurada distribution var. Değil mi? Wealth distribution mesela, refah dağılımı gibi. Böyle şeyler var. Bunları keşfedebilirsiniz. Bir kere Envivo'nun oluşturduğu şeyler bu şekilde interaktiftir. Doğrudan e, o şeylere ilerleyebilirim. Ve kavramı bağlamında görebilirim. Kıymetli hocadan. Şimdi AutoCoded Themes diye burada şey geldi. Bakın. Daha önce de AutoCoded yaptığım için böyle bir liste geliyor. Bu liste içerisinde eee Şöyle bakalım. Mesela daha önce yapılmış otokodlamadan bahsedelim. PDF'leri içine attığım zaman bunları otomatik olarak bana buraya attı. Örneğin effective use çok geçiyormuş. Ben muhtemelen bunu bağlama içerisinde görmek isterim. Tıkladığım zaman beni ilgili kısma götürecek ilgili PDF'lerin. Şu birinci makale, şu ikinci makale bu kavramın içinde geçtiği. Herhangi bir yere tıkladığım zaman şuraya, bu mavi üzerinde diye direkt beni pdf'ye götürecek ve ilgili paragrafa paragrafı gösterecek. Şöyle bakın, burada geçiyor. Bunu tek tek hepsi için yapabilirim. Şunu kapatayım. Başka bir şey açtığım zaman böyle. Doğrudan şu şekilde sağ tıklayıp Open Reference File da diyebilirim. İlgili bölümü doğrudan açar. Diyelim ki bunun içerisinde 10 tane kodlama var. 10 kodlamayı Birincisini açacaktır ben şuraya tıklarsam, buraya tıklarsam birini açacak, ilgili olanı açacak. Şimdi bu tema bazlı otokodlamaydı. Gerçekten kavram keşfetmek için o alanda en çok neler kullanılıyor ilgili e, makalenin çalışma alanı. Abdullah hocam bu arada vaktim geçiyor mu bilmiyorum. Hocam, toparlayabiliriz hocam. Toparlayalım. En normalde dört gün eğitim verdiğimiz bir şey yani. O yüzden bir gün biraz da e, zor bir iş 20 dakikaya ama şunu göstermeliyim mutlaka hocam. Şimdi normalde bakın şu şurası kod kısmı. Koda tıkladığım zaman ben bu arada denemeye eklediğim PDF'i de açacağım. Ee, şurada denemeye eklemiştim galiba makas evet, makasitle ilgili olan. Şu şekilde bakın burası liste görünümü şurası ayrıntı görünümü. Ayrıntı görünümünden bir şeyi alıp buraya kodlayacağım. Nasıl kodlayacağım onu göstereyim. Kod şu kısım bakın drag selection here diyor. En basit kodlama yöntemi budur. Bir yeri seçiyorsunuz şöyle. Diyelim bu neyle alakalıysa şöyle seçip buraya bırakıyorsunuz hocam ve kodun adını veriyorsunuz. Nedir bu? Development studies mesela. Development studies diyelim. Diye ben buraya aktardım. Development studies'i buraya koydum otomatikman. İstersen ben bunu alırım buradan, ee, keserim. Şurada mesela yeni bir kod oluştururum. New code derim. İşte zz diyelim. Ee, makasi. Ve da şöyle sağ tıklayıp paste diyebilirim. Altına koyar. Şimdi bunun altına başka kavramlar da ekleyeceğim. Ne diyeceğim? Mesela burada ne var? Ee, economics var mesela. Economic research var. Şu. Şu kısım. Ve bunu bu şekilde seçip yine şuraya atacağım. Yani e, şuraya atacağım. Aşağısı biraz şey. En iyisi ben şöyle yapayım. Yeni kodlayayım. Aşağısı gözükmediği için zorlanıyor. Ee, economic diyeceğim mesela. Economic. Economic. Research. Evet, Economic Research şu anda oluşturuldu kod olarak ama içerisinde kodlama yok. Doğrudan sürükle bırak yöntemiyle bunu yapabilirim. Sürükle bırak yöntemiyle yapabilirim. Çok basit şeyler aslında. Hani yeni bir kod oluşturuyorsunuz, sağ tıklayıp kodunuzun adını veriyorsunuz. Ondan sonra içerisinde sürükle bırak yöntemiyle veya... Doğrudan drag selection here deyip yeni bir kod oluşturmak için, hızlı oluşturmak için sürükle bırak yöntemiyle oluşturuyorsunuz. Yani bir kod hiyerarşisi oluşturuyorsunuz. Bu kod hiyerarşisine örnek olarak mesela, e, kıymetli hocalarım, örnek olarak ampirik çalışmalar demiş mesela. Ampirik çalışmalarda geleneksel anlam, anlatma yöntemi, online geri bildirim, meşguliyet, tutum üzerine demiş mesela, otonom öğrenme gibi belirlemiştir. Bu arada bir de framework matriz, e, literatür yoğun alanlarda çok fazla kullanılabilecek bir şey. Bunun sadece örneğini hızlıca önceden hazır vardı. Göstereceğim. E, avantajlar, dezavantajlar. Belli bir alanda flip learning ters yüz öğrenme biliyorsunuz. Eğitimde son dönemde, son 10 yıldır çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Özellikle Amerika'da bir paradigma olmuş. Burada bakın bütün makaleler var. Herhangi bir nokta bakın, bu sadece konunun bir noktası. Flip Learning'in faydaları ve e, avantajları diyelim, dezavantajları. Bununla ilgili bireyselleştirme konusu var. Ne kadar derinlemesine inceliyorsunuz? Avantajlar ve dezavantajlar noktasında bireyselleştirme, bireyselleştirme kavramı bu makalelerde nasıl geçiyor? Tek tek tek bunları bir tablo halinde görebiliyorsunuz. A makalesinde görebiliyorsunuz. Bu tabloya şu şekilde sütunda baktığınız zaman o konuyu derinlemesine inceliyorsunuz. Yani yazarları aslında karşılaştırıyorsunuz sütunlara baktığınızda. Satırlara baktığınız zaman da aynı yazarın konuyla ilgili farklı boyutlarda neler söylediğini görüyorsunuz bu bağlamda. Yani şöyle söyleyeyim hani bunun şu an nasıl yapıldığı vesaire konu değil. O öğrenilebilecek bir şey. Şu anda söylemek istediğim bir kodlamayı öğrenmek gerekir. İki kodlama esnasında analitik düşünmeyi sağlayacak annotation, memo, hyperlink ve e, see also links dediğimiz bakınız bağlantıları, hyperlinkler e, efendim açıklamalar ve hatırlatma notları bunları kullanın efendim framework matrisi kullanın literatür unsurlarını birbiriyle karşılaştırmak için ve e, arama yapın. Aramayı vaktimiz yok maalesef, yani gösterebilsem ama diğer unsurlar da sadece ismini söylemiş olayım. Envigo'nun çok gelişmiş metin arama özellikleri vardır. Bir de onu ekleyelim, çok iyi literatür taraması yaparsınız. Demekte hocalar. Onu da eklediğimiz zaman, yani herhangi bir şeyi bakın son bir dakika diyelim Abdülha hocam biliyorum vakit bitiyor, çoktan bitmiştir. Explore menüsüne geliyorum, Text Search diyorum mesela. Buraya yazdığınız zaman herhangi bir kavramı bunu istediğiniz bir grup pdf'de, bir klasörün içindekilerde, tek pdf'de veya ta projenin tamamında arama yapabilirsiniz. Ve şuradaki gelişmiş özelliklerle boolean operatörlerini kullanarak şunu bul, bunu bulma, şunla bunu birlikte bul. Hatta şeyi bile mümkün, şu near search ile birlikte A ile B kavramlarının 10 kelime içerisinde bir arada geçtiği yerleri buluyorsunuz. Bütün onu görüyorsunuz. Mesela bir şey söyleyeyim. Further research, prospective research, future research gibi kavramları bu şekilde near search ile aradığınızda, 300 pdf'de aradığınızda bugüne kadar gelecekte ne çalışma yapılması gerekir onları otomatik olarak bulup kim ne demiş bunları özetleyebiliyorsunuz. Çünkü bilimsel çalışmalarda Mesela konunun önemini soruyorsun. Önemlidir hocam diyor yani. Önemli bir konu. İyi de nereden önemli? Bir kere başka yazarlar diyecek ki bu konu çalışılmalı. Sen sahadan kendin bir takım deneyimler sunacaksın. Bu konu önemlidir diye. Bunun yanında başka meslektaşların da söyleyecek. O problem olduğuna dair böylece kendine bir carve niche yapmış olursun, bir yer edinmiş olursun, özgün bir katkıda bulunmuş olursun. Dediğim gibi Enzo çok ayrıntılı bir program ama her şey öğrenmek durumunda değilsiniz. E, son hemen 10 saniyede tekrarlıyorum. O dört analitik düşünme unsurlarını, kodlamayı, efendim framework matrisini kullanırsanız iyi literatür tararsınız diyorum sayın hocalarım. Teşekkür ediyorum. Arif hocama çok teşekkür ediyorum. Kısaca özetlersem. Bizim manuel olarak yaptığımız kitaplarda, makalelerde konular okumak, bulmak, işlemeyi e, otomatik olarak yapan bir sistem. Dolayısıyla yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin, genç araştırmacıları önce, e, literatür tarama açısından, özellikle bunu okuması, analitik düşünme açısından bunu kullanmaları faydalı diyorum. Çok teşekkür ediyorum. <gülüyor>